Tekno'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımızda Koray var ve çok başka bir yerdeyiz. Peki neden? Şu an hurdacıdayız arkadaşlar. Birbirinden garip araba ürünlerini deniyoruz. Neymiş, ne değilmiş bir yakından bakalım isterseniz. Dostlar, cidden çok ilginç bir ortamdayız diyebilirim. Burada biz az önce sorduk, yaklaşık 3-4 milyonluk malzeme var dedi bir abimiz. Baya hurda olmuş, yanmış, şey olmuş. Arabalar var elimizde. Aman üstün babaya, lütfen burayı çeker misin? Evet, bu arada ilk ürünümüzü ben açıyorum. Koray, bunun ne olduğunu anlatmak ister misin? Tabii abi, yolla bana. Üst kapağı biraz sıkıntılı. Üst kapağı sıkıntılı olan bir ürünümüz var arkadaşlar. Buradan açıyoruz, bunu da açıyoruz. Buradan diyelim ki bir kaza yaptınız Allah göstermesin. Emniyet kemerini çat kestiğini iddia ediyor. Olur, kapınıza sıkıştı. Basıyorsunuz, camında patlattığını söylüyor. mı acaba? Bu acaba. Bugün bunları denemek için de tam olarak bu gördüğünüz ortama geldik arkadaşlar. Bu arada 10 yıldır beklediğiniz ve gelmeyen o kargo var ya, o kargo gelmeyecek arkadaşlar, haberiniz olsun. <gülüyor> o gemi gitti bir kere. Şimdi bunun emniyet kemerini keseceğiz. Yanlış mıyım? Evet. Hocam bu arabanın neyi var bu arada? Gayet sağlam duruyor aslında ama... Silge suyu bitmiş abi bunun. Şöyle ben bir kemeri çıkarayım arkadaşlar, sizin için. Oturayım şu arabaya doğru. Allahu ekber. Bir de koltuk sorunu varmış arabanın. Evet, araba, <gülüyor> arabada <Başka> koltukta <gülüyor> sıkıntı var hocam. Şöyle bir kemerimizi takalım. Heh, evet tamam, şimdi aparatı düzeltelim. Dur gel ben de gel. bir yanına geleyim, beraber yapalım şu kazayı. Gel bakalım gel. Üçtüm. Beraber yapalım kaza, ulan. ne meraklısın kaza yapmaya be. <gülüyor> şöyle bir, burada kıskacı var, bastırıyorsunuz ara şöyle... Dur, baksana şuna. Aşırı iyi bu arada. Yani... Ay. Bir de burayı keseyim arkadaşlar, size güzelliğin olsun. Şöyle bir... Çeksene kanka bir, bu arada köreldim bıçak hemen ya. Vallahi çalışmadı. Bak az önceki zevki vermiyor. Buna bir tekniği var galiba da ona. İleri geri geri yapacaksın kardeşim. <gülüyor> ha tamam biraz Aa tamam. Aç. Ay. Tam çözdük tekniği arkadaşlar. Kaza yaparsanız 4. kazanızda falan çözersiniz bunu. Şimdi arkadaşlar diyelim kemeğinizi kestiniz. Bir de camımız var. Yandan çıkamıyorsunuz. Kapanız sıkıştı. Şuradan cama bastırınca kırılıyor diyor. Nefegeler baba. Gel gel çak yap <gülüyor> Motora bakıyoruz. Motoru mu? Al kanka bak motoru. Bak motor burada. Dostlar şimdi güvenlik önlemi için biz dışarıdan yapıyoruz ama Gülhan sağ olsun bu video için kendini feda etti. Onun için videoya like atarsınız herhalde. Defaker adam be. Aynen helal olsun diyoruz. Koray buyur kardeşim. E basıyoruz. Dikkat. Sıkıntı yok. Güzel. Bir şey güzel oldu, mi? Bir iki kesikle atlattım. <gülüyor> ne oldu? <gülüyor> bir <gülüyor> elime daha <gülüyor> <gülüyor> Oğlum <gülüyor> ya. Kesti birazcık ya bir şey yok. <gülüyor> bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi yeni nesil camlar böyle çift taraflı oluyor. İçi silikonlu falan olabiliyor. Patlamıyor. Yani bu biraz zaten biz eski modelde denedik ama. <gülüyor> <gülüyor> bir saniye abi. Dur dur, hayır hey, Koray tamam. O ayakla yaptığı ince dokunuşlar. Abi ben bir yaraman falan mı ya? Benim okuyorum aya. Koş. Dostlar biz Koray'ın yaralarını bir saralım. Daha sonra da artık sonraki gün ofiste görüşürüz diyelim. <gülüyor> görüşürüz arkadaşlar. Evet, gel gel yapıyorlar bize. Topla gel diyor, topla gel diyor. Hafif sağlığı şey yap istersen. Solunu sıkıştırma. Evet. Düz gel diyorlar. Bize gel diyorlar. Ve biz de geliyoruz. Tekerler bir tık inik geldi arkadaşlar bize. Yolda da öyle konuştuk zaten. Bu hava kompresörünü şimdi bu arabada deneyeceğiz. Ayırdan bir gün geçti arkadaşlar. Şu an arabamızla ofise geldik ve bir, bir ofise varmamızın büyük bir başarı olduğunu şu an anlıyoruz. gibi çıktı. <Ya>. <gülüyor> Şimdi bir tane mini kompresörümüz var burada. Fiyatı da 200 lira, Pirana marka. Bunu istiyorsan bir açalım önce. Hadi açalım. Bunun güzel yanı şu dostlar. Arabanızın tekeri indi, bir şey oldu, uzun yoldasınız, bir yerdesiniz falan. Ve pompa bulamadınız. Bir benzinlik de bulamadınız. Şimdi hava kompresörü bulmak çok zor bir şey değil. Ama bu ürünün bir farkı var. O da nedir? Pirana olması mı? bu Tabii, tabii efendim. <gülüyor> Ama asıl farkı bunu çakmak gözüne takarak çalıştırabiliyorsunuz abi. Bir tane inik bir teker bulalım. Şu şu şu teker bana inik gibi gelmişti. Şu solun. Bundan nasıl anlıyorsun abi? Bak şu tamam mı? Şu lastiğin kirini alacaksın helet. Number one. Tamam. Ondan sonra baktığın giriyor. Acaba atasın. Üzerine ben çıksam otursam diyorsun böyle. Arabaya Neden? binsem. <gülüyor> Dilin gibi topa mopa ona buna başka hava basacağım bir şey varsa onlar için hazırlanmış başlıklar. Evet. Biraz tekeri alıyoruz ki deneyelim. Mi? Yeter mi? Yeter, yeter. Fazla indirdik. <gülüyor> Doldururuz ya. Evet, şimdi bir hemen takalım şunu. Şimdi bunun şeyi şurada arkadaşlar. Şöyle 120 Watt'lık bir güç sağlıyor bize. Arabayı Başka, çalıştırdık, dene bakalım. Şeyi ya. de görelim mi? Şu barı hep beraber görelim mi? Şu an arabamızın barı 24-25 civarında. Bir şey arkadaşlar, hemen buradan bir verelim, verelim Zehre. O basar mı? Ah. Deneyelim. En fazla patlar Doğru. Sonuçta bizim arabamız olmadığı için böyle şeyleri tabii ki deneyebiliyoruz. Bir yarıma daha getirelim. Yani biraz daha gelsin, sonra kapatalım takmak girişine bağlıyorsunuz arkadaşlar. Bu tabii ki çok güçlü bir şey olamaz yani. Ama yine de yani yolda kalsanız, bir şey olsa, başınıza bir şey gelse bir benzinliğe kadar, hatta yani şu an gösterdiği şeyde benzinliğe ihtiyaç duymadan... Burası bayağı. Yani 200 liralık bir ürün için bence arabada bulunabilecek bir şey Koray. Sen ne diyorsun? Kesinlikle. Çabuk çıkar Koray, bastığımızı geri alın. <gülüyor> <gülüyor> tekrar bağlamayalım. Evet, şunu da tekrar yerine takalım. Yani kablosunun gücü ya yani kablosu da fena değil diyebilirim ya. Gem olarak bundan sonuçta fiyat performans ürünleri arkadaşlar. Compairi çok iyi. Bununla ilgili ürün alırken hatırlıyorsan bir tane yorum vardı. Evet. Ne diyordu o yorumu? Çöp attım mı diyordu. 5 para etmez falan. Hiçbir işe yaramaz çöpe attım tarzı bir yorum vardı. Ben bu arada bunu gerçekten çöpe atacağımı düşünerek aldım. Yanında olmasın ama. Arabanın bakıcın hala Evet bunu ben çöktüm buna. O zaman bir sonraki önümüze geçelim arkadaşlar. Çiziklerle alakalı bir şeyler yapacağız bakalım kapatacak mı arabayı. Biz başka bir ürüne ve başka bir arabaya geçelim arkadaşlar. Bu kez de çiziklerle ilgili bir şey deneyelim. Dostlar şimdi 3. ürünümüze geçtik, arabamızı da değiştirdik. Şu anki ürünümüz de klasik bir e, tuş kalemi. Pars marka, bu marka ile bir fikrimiz yok. 79 lira bunu ben yazdım, unutmayalım diye. <gülüyor> bunu mesela beyaz ya, diyelim ki beyaz Ford, beyaz BMW sallıyorum. Markaya göre değişiyormuş. Yani bunu da mesela Audi olarak aldım ben. Şimdi burada çok ufak bir çizikimiz var. Altında biraz daha uzun bir çizikimiz var. Burada da derin bir çizik var. Şu küçükten başlayalım. Müsaadenle yapıyorum. Akıp abi şu beyaza dikkat et, bu renk bir araba yok aslında. Şunu bir deneyelim istiyorsan, burada en azından farklı bir renk var. Belki bunu kurtaracak bir yolu vardır bunun. Deniyorum. Bir şey Aslında fena olmadı. Bu, bundan daha iyi oldu. Renk tonu olarak. Şöyle bir, ufak bir şey yap. Aynen. Bastırman gerekiyor kanka birazcık. Evet, evet. O çiziyi almadı. Yani onu kapatacak bir şey olmadı yani. Renk tonunda hatamız da yok ama mantıken yani çünkü Audi dedim ve beyaz dedim. Doğru tonu tutturursanız arkadaşlar oje alın. Bunu da almayın diyorum ben. Pelin karakola gidiyor. Gördüğünüz gibi bizden <gülüyor> şikayetçi <gülüyor> olmak için karakola gidiyor Pelin. Dedi ki bana madem bu kadar delikanlısın kendi arabanda da dene dedi. Ben bu challenge'ı kabul ediyorum. Madem onun arabasına zarar verdik ben kendi arabamı da feda ediyorum. 5 günlük arabamı. A few moments later. Aradaki ton farkı müthiş var abi. Bayağı var. Simli koyudur bu ya. Yani burada e, istiyorsan deneyelim ama net bir renk farkı olduğu açık. O yüzden lütfen arabamıza zarar vermeyelim diyorum. Arkadaşlar bu videoya 15 bin like gelirse söz veriyorum. Buraya böyle web tekniği yazacağım bu kalemle, söz veriyorum. Şimdiki ürünümüz arkadaşlar, Mega Otomarket'in ürettiği OBD 2 sertifikalı araç arza tespit devresi arkadaşlar. Hemen bunu bir girişimize takacağız. <gülüyor> bu YouTube'la bağlanacağız, arza var mı gösterecek. Bakalım bu cihazla çalışacak mı? Çalışırsa ben buna konacağım. Bunu ben nasıl takacağız bilmiyorum, istersen sen Hı. bir hallet. Ben çok tecrübe edindim bu konuda. Tabii ki. Cihazımızın bu şekilde girişleri var arkadaşlar. Üzerinde birkaç tane yazı yazıyor. Bildiğiniz aslında basit bir plastikten yapılmış içerisinde devreleri var buradan bunu takıyoruz girişimize oldu mu oldu? Bu arada arkadaşlar biz bu uygulamayı Google Play'den indirdik. Cihazımızı arabanın girişine taktıktan sonra bu bağlanıyoruz. Sağ üstte de araba işaretini gördüğünüz zaman hiçbir sıkıntı kalmıyor. Buradan ayarlara girelim bakalım neyimiz varmış. P1351 diye bir şey bu oldu Ne anlama geliyor? Yani şöyle bir durumunu aldığım kadarıyla. Arabanın modeline göre hata kodu farklı bir anlama geliyor. Ateşleme bobininde yüksek voltaj olduğu anlamına geliyormuş arkadaşlar. Peugeot'un forumunda şimdi ona baktık. Yani şu an arabada aslında bir sıkıntı var. Kardeşim bunu tekrar bir sanayiye <gülüyor> artık götüreceksin. Yapacak bir şey yok. Çalışıyor mu? Yani çalışıyor, çalışıyor galiba çünkü gözüküyor. mesela forumlarda falan da hani böyle bir şey olabiliyor diye <gülüyor> yazdığına göre demek ki gerçekten çalışıyor. 200 liraya gelmiş bize bu alet. Helin'in arabasını biraz mahvetmiş olabiliriz. <gülüyor> Beyaz'ın arabasında sorun bulmuş olabiliriz. Ben biraz ucuz kurtuldum ama şimdi gelelim senin arabana. Ben insaflı davrandım sana. Aynı özveriyi senden de bekliyorum abi. Hiçbir şekilde almayacaksın, haberin olsun. <gülüyor> Koray'ın arabasını buraya çektik ve bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Buyurun. Pasta cilamız var. Fiyatı ne kadar? Önce bunu söylesene. 170 lira. Çok iyi bu arada. Ve bunun bir güzelliği var. Yine çakmak, o soket mi denir neyse artık onun hmm. adı? Yine çakmak gözüne takarak bunu kullanabiliyorsunuz. Bu plakayı arada... için bu arabayı aldım biliyor musun? E, plakayı kestim bu arada. Gerçekten şanlı İzmir'in, Göztepe'sinin şanlı plakası arkadaşlar. <gülüyor> arkadaşlar şöyle bir poşetin içerisinden... Dolap poşeti değil mi ya o? İki tane başlığımız çıktı içerisinden. Şunu unuttuk, içinden pasta çıkmıyor. Yani cila evet. sende ama pasta yok. Bu yüzden de bir arkadaşımızdan bunu temin ettik diyelim. Yani bunu kutuyla hiçbir alakası yok. Arabayı çalıştırıyorum. Güzel. Bu arabayı bayağı temiz kullanmışsın bu arada kardeşim. <gülüyor> oh, aklım çıktı. Ne? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu arada yani. şu uzunluğa bakarsak arkadaşlar, Yine arka şunu... tarafta bir tamponda çizik var. Oo, Gitmiyor. Bitti. Arabanın nereye nerede pastaya ihtiyaç var? Kapıya nerede? geçelim mi? Şurası hem yakın ya. Yani. Şöyle bolca sürüyorum ben. Şimdi ben burada durmam lazım, yoksa temassızlık yapıyor, bastırıyorum o bire. Bu adet bastırmıyor gibi bir şeymiş şu an. Bir dakika dur, bakmak Abi, istiyorum. Hiçbir şey değişmedi. Gerçekten mi? Ama burası derin bir çatlak, hani belki ondan gideceğim. Ama bak şurası sanki birazcık böyle bir kayganlaştı. Soruyorum, yani. diğer başlıkla denemek ister misin? Bu fazla yumuşak. Deneyelim, ya. deneyelim. Ona yapıyorlar değil mi? Ona yapıyorlar. Hadi bakalım. Şuraya sürüyoruz yine. Oh! Buraya da attım ortasına birazcık. Çok güçlü bu arada ya. Evet. Bayağı güçlü. Bak, birazcık bastırıyorum. Çok iyi. Sen nasıl arabayı bayağı... Başlamışken dedim, parlasın ya. Bu arada bir şey... Gel, gel, gel, gel. gel. Ne oluyor? Burası komple beyaz çizikti. Şu ufak olan yerler kapanmaya başladı. 2,5 metrelik bir kablo ile geliyor. O nasıl 2,5 metre kardeşim? 2,15, benim buradan burası. Peki. <gülüyor> Alınır mı hocam? Alınmaz. Yok, İnsan şurayı bir yakar, çakmakla, makmakla da. Ben sana daha güzelini söyleyeyim mi? Bak, Kapıyı yok hayır, yok yok. Ya. Bunu şey, bak oraya kadar plastik örmemişler zaten. Şurada da plastiği. Normal, profesyonel çok pahalıysa... ...çok ucuza bunu yapmış, hani adam kullanılabilir diye ama... ...yani çok şey yapıyorsan bir tane ustayı tanıdık edin. Başka türlü çünkü bununla... Bu işin içinden çıkamaz Kesinlikle abi. Tamam, şimdi son ürünümüzü açtık. Bu arada ürün bize böyle bir kutuda geldi. Hani kargocu bize pırlatıp gitti ürünü yani. Ne olur ne olmaz diye galiba. Ben çok güzel bir alet olduğunu düşünüyorum. Bunun güzelliği şu, bildiğiniz gibi bütün arabalarda artık USB'ler var. Arabaya priz takabileceksiniz bu ürün sayesinde. Bu gördüğünüz zımbırtı iptal olmak zorunda. Aynen öyle. Artık öyle bir şey yok. Bu gördüğünüz ürün sayesinde... Her üründe olmuyor tabii ki ama diğer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Burada farklı e, tipteki prizlerimiz var. Güzelliği şu, şu turuncu hızlı şarj ettiğini söylüyor. Hızlı şarj ediyormuş. Şimdi bunların hepsini tek tek deneyelim. Bir bunları hızlı şarj edelim. Bir normal adaptörümüzle takalım, bakalım olacak mı? Bir de, bir de oyun, oyun oynarız belki ya. Tamam oynarız. Dur, bu arada bu sefer kullanma kılavuzunu okuduk ve bilgisayarı önermiyor. Peki şöyle bir şey var. Onun bilgisayarı denemiyor olması bizim bilgisayara onu takmayacağımız anlamına mı geliyor? No. Tabii ki hayır. Hadi deneyelim. <gülüyor> Hadi. Şimdi ben bu arada e, bunun kablosunu çıkardım yaklaşık 70 santimlik bir kablosu var çok fazla değil ama yani araç içinde arkaya da uzatabileceğiniz gayet yeterli bir mesafe diyebilirim Evet bunu bir yavaştan şöyle bir takıyorum taktım iyice bu ışık yandı burada hemen bir şöyle USB kablosunu takıp ama hızlı şarj bölümüne takıp deneyeceğiz bakalım oluyor mu bakalım a hızlı şarja tekrar takıyorum şaşırdım bu arada. Abi, çok iyi. Bir dakika prize de deneyeceğim. Şöyle bir prize takıyoruz bu kez. Evet priz hiç çalışmıyor. Anlık olarak gelip gidiyor belki fark ediyorsunuzdur sizde. Işık yanıyor. Şöyle bıraktıktan bir süre sonra sönebiliyor. Şarj aletimiz takılı ama telefon şarj olmuyor şu an. Şu an normal bir USB'ye taktım. Yani hızlı şarj demedi. Şu an 36 geçiyor saat. Bir tutalım bakalım 10 dakika sonra ne olacak? Ama aynı anda bir de laptopun şarj aletini deneyeceğim. Bakalım laptopumuz şarj olacak mı? Şu an burada takılı, ışık yanıyor, görüyorum yandığını. Laptopa takıyorum, yani ee, almadı arkadaşlar. Yani en azından kullanım kılavuzunda laptop yazmıyordu, bilgisayar yoktu. Hadi onu anladım, canın sağ olsun. Ama yani telefonun ben şarj aletini buraya takamayacaksam, bunun bana yolda ne faydası olabilir? Şimdi bakalım kaç dakika oldu, telefon şarjına bakacağım. 38 olmuş, 2 dakikada telefon nasıl olsa olmadı diye açtım ama %91 şu an. 2 dakikada %2 şarj okey yani gayet. Gayet iyi abi. Şöyle bir durum var, burada birçok e, fonksiyon olduğunu söylüyordu. Burada 3 farklı priz girişi var, e, diğer USB girişleri var. Burada çakmağını boşaltmana gerek yok, buraya takabilirsin diyor. Sırf sadece, sadece ama sadece bu hızlı şarj bana sunduğu için para vermeye gerek var mı? 50-60 liralık böyle takılan minnacık versiyonları onun Hem alan kaplamıyor. Bu çok kaba bir tasarıma sahip. Evet. Yani şurası için alan kaplıyor olacak eğer arabada tutarsanız. Ya benim arabada hiçbir yere koyamam. Vitesini üstüne koymam lazım. Doğru. Altına koysam inmez. Bari çakmağı soksaydık şuraya be. Yani <gülüyor> ben hala onda kaldı. Ürünlerimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Beğendiniz mi? Görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın diyelim. Başka eğer arabalarla ilgili ya da farklı konseptlerde incelememizi istediğiniz ürünler varsa ona da yorumlar tabii ki belirtebilirsiniz diyelim. Ve hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.